Kesirli üslere ilişkin alıştırmalar yapmaya devam edeceğiz ama bu videoda biraz daha zor örnekler var. 9 üzeri 1 bölü 2'nin 3 eşit olduğunu biliyoruz. Çünkü 3 çarpı 3 eşittir 9. Bu da 9'un pozitif kare nedir demekle aynı şey. Eğer 9'un eksi 1 bölü 2. kuvvetini alsaydık o zaman ne olurdu? Bakalım ne olacak? Şimdi negatif kesirli üssümüz var. Eksi işareti sizi ürkütmesin, adım adım düşünelim ve bir an için bunun kesir olduğunu unutun. Sadece negatif işaretine bakın. Negatif bir üs. Üssün negatif olması bunun 1 bölü 9 üzeri 1 bölü 2 eşit olması anlamını taşıyor. Üs negatif. Dolayısıyla 1 bölü diye yazıyoruz. Bunların ikisini de pembe renkle yazıyorum. 9 üzeri 1 bölü 2'nin 3'e eşit olduğunu biliyoruz. Yani bu da eşittir 1 bölü 3. Biraz daha zor bir örnek düşünelim. Eksi 27 üzeri eksi 1 bölü 3. İsterseniz videoyu burada durdurun ve bunu nasıl çözüleceğini bir düşünün. Hatırlayalım, üste yer alan eksi işaretinden kurtulmak için tersini alıyor. Yani 1 bölü olarak yazıyorduk ve üssü de pozitife çeviriyorduk. Bu eşittir 1 bölü Eksi 27 üzeri 1 bölü 3 olacak. Hala eksi var diye gözünüz korkmuş olabilir ama korkmayın burada bize sorduğu aslında çok basit. Hangi sayıyı 1 ile ve kendisiyle 3 kere çarparsam eksi 27 eder. 3'ün Üçün 3. kuvvetinin 3 çarpı 3 çarpı 3 olduğunu ve bunun da artı 27'ye eşit olduğunu biliyoruz. Bu güzel bir ipucu. Peki, eksi 3'ün üçüncü kuvveti ne olurdu? Hemen bakalım. Eksi 3 çarpı, eksi 3 çarpı, eksi 3. Eksi 3 çarpı, eksi 3 eşittir artı 9, çarpı, eksi 3 eşittir eksi 27. Yani buradaki soru işaretinin yerine gelecek sayıyı bulduk. Eksi 3 çarpı, eksi 3 çarpı, eksi 3 eşittir eksi 27. Yani eksi 27'nin 1 bölü 3'üncü kuvveti, yani kare içine aldığım bu bölüm, 3'e eşit. Böylece bu da eşittir, 1 bölü eksi 3, bu da eşittir, eksi 1 bölü 3.